Sevgili seyirciler Gebze'nin kalbinin attığı yerdeyiz. Gebze merkezde şahane bir külliyedeyiz. Burası Çoban Mustafa Paşa Külliyesi. Hasret ateş olmuş yüreğim dağlar Allah çok güzel. <gülüyor> Elime geldi. Süleymaniye baş müderrislerinden Abdullah Şerif Ağa tarafından yapılıyor konak. Anam bismillah bu, bu işte Bizim teke. Allah bu nedir? Bu böyle. Allah Allah. Amca çekenleri bilir bu seydanın derdini, bu gönlün derdini. Vay, vay, vay. Gündüz gece yeni bölümüyle Cumartesi günü Kanal 7'de. Çiçevizli, afiyet olsun, bereketli olsun. Çetin gelin gari, beraber olsun.